Merhaba arkadaşlar. Yeni bir çalışmada birlikteyiz. Yasal uyarıyı görüyorsunuz. Paylaştıklarımız yatırım tavsiyeleri, alım satım tavsiyeleri kesinlikle değildir. Evet arkadaşlar. Reş GEO grafiğini görüyoruz. Grafiğin üzerinde kabaca biraz çalışma yapmaya çalıştım. Şu zirve fiyattan daha sonra aşağı geldikten sonra görülen zirveleri birleştirerek aşağı doğru düşen bir kanal oluşturduğunu düşünebiliyoruz. Daha sonra oldukça uzun vadeli 2017'lerden gördüğü destek yaptığı uzun süre üzerinde kaldığı fiyat seviyelerini Yine son dönemde 2020 yılı içerisinde yine epeyce gördüğü fiyatlarla birleştirdiğimiz zamanda şu grafik çizgisini oluşturmuş olduk. Buna paralel bir miktarda üzerinde şu zirveyle daha sonra ağırlıklı olarak gördüğü fiyatları ve şu zirveyi birleştiren çizgi. Paralel bir şekilde, bir altta da aynı şekilde görüyorsunuz, bir yükselen kanal hareketini gösteriyor gibi. Burada elbette ki değerlendirmelerimiz hiç kimse için alım-satım, yatırım tavsiyesi değil. Hobi olarak yaptığım bir iş, bir çalışma, zevk için yaptığım şeyler bunlar. Sonuçta şurada bir yükselen kanal içerisinde epeyce yol almış. Ne kadar yol almış? Şuradan tutarsak 6 Aralık 2019'dan 2021'in Mayıs ortasına geldik. Yani 6 Aralık 2020 olsa bir yıl. Bir yıl altı ay, bir buçuk yıl gibi bir sürede şu kanal üst çizgisi, şu da kanal alt çizgisi, bu ikisi arasında gitmiş gelmiş. Daha sonra bu kanalı bir aşağı, daha sonra da daha aşağı doğru kırmış. Bu daha aşağı doğru kırdığı, yukarıdan aşağı bakarsak düşen bir kanal trendi dersek buna. Bunun da aşağılarda nerelere kadar gelebileceğini tahmin edebilmek için yine 2019-2018 sonlarından beri 2019 2018-14 Kasım'ından şöyle bakarsak aşağı yukarı uyumlu gittiği 2019-4 Kasım'ına kadar bir yıl kadar şu çizgi üzerinde bir kanalda seyretmiş. Bunu da dikkat ederseniz şu seviyelere bakarsak bir aşağı inerek toparlandığı alt destek çizgisi, kanal çizgisi olarak kabul edersek bu çizginin de geldiği noktalar buralar. Bu arada 2019, 9 Aralık civarlarında, bakın şurası, şurayı gösterdiğim e, işaret çizgisine dikkat ederseniz, 2.50-2.51 civarında, burada 2.73 kademesine kadar bir gap var bir boşluk oluşturmuş zıplama yapmış bu gibi sanki buradan bir şekilde bir sebeple kırma gibi bir niyet içerisine girebilir diye düşünüyorum bunun için şu anda %100 civarında bir bedelli sermaye artışı kararı almış durumda Şirket Bu sermaye artışı talebi yapılır. STK onaylar ya da onaylayamaz. Onu bilemeyiz. Her iki yönde de gelişmeler olabilir. Ama şu anda bedelli sermaye artışına girmesi nedeniyle fiyatta belirgin bir gerileme yaşanıyor. Bu gerilemenin belki şu düşen kanal içerisinde şöyle bir yerlere doğru gelmesi mümkün olabilir. Bu alt kanal epey oyalandı, bir yıl kadar oyalandığı alt kanal destek çizgisi ki bunu da aşağı yönde kırmış ama bu destek çizgisini şu civarlarda görebiliyor. Bunun aşağı yönde Şuradaki gibi kırılabileceğini de düşünürsek bir miktar daha aşağı gelebileceğini hesaba da katmak gerekir. Şu anda bulunduğumuz şu seviye 2.77, 2.95, 3 gibi yerleri gösteriyor. HİSS'nin bulunduğu fiyat seviyeleri 4.13 civarlarında. Bedelli sermaye artışına beklentisi sürerken... Fiyatta kan kaybı devam ederse fiyatın bir miktar daha aşağılara gelebileceğini düşünürsek, belki bedeli sermaye artışının onaylanması ya da onaylanmaması her iki ihtimalinde gerçekleşeceği bir süre içerisinde, şu zaman süresi süreci içerisinde fiyatın 350 civarlarına gelebileceğini düşünebiliyorum. Bu civarlara geldiğinde de zaman olarak şu anda bulunduğumuz zamanla yani 12 Mayıs şuralara baktığımız zaman 10 Ağustos gibi bir şey görüyorum. Yaklaşık 3 aylık bir süre. Bu süre içerisinde muhtemelen bu başvuru onaylanacak ya da Onaylanacak. bedeli sermaye artış talebi kabul edildi ya da edilmedi denilecek. Bu durumda şu kesişme noktasına yakın yerlere geleceğimizi tahmin ediyorum. Yani bu ikinci dönem bilançosu. Temmuz ayı bitiminden sonra Ağustos'un ilk döneminde, ilk 10 günü, 15 günü içerisinde açıklanabileceğini düşünürsek bu 5 Ağustos gibi bir dönem veriyor. Burada muhtemelen başvuru onaylansa da, onaylanmasa da şu günlere geldiğinde, bu Ağustos döneminde ki Ağustos'un ilk 10 günü civarında ikinci çeyrek bilançosunu yayınlayacağını dikkate alırsak, bundan önce, bundan bir 15 gün, 20 gün, bir ay kadar hatta önce bazı şeyler satın biliyor Beklentiler satın alındığına göre, Temmuz ayının ilk 10 günü, 15 günü civarlarına kadar hissede aşağı yönde gelebileceği şu civarlarda, yani 3.30, 3.50 falan civarlarına, Herhangi bir bedelli sermaye artışı konusundaki kabul edilme edilmeme gibi gelişmeler olmasa bile bu civarlara doğru geleceğini Buradan sonra bedellisi kabul edilse de edilmese de ikinci çeyrek bilançonun beklentileriyle, beklentileriyle ki burada belki zaman biraz kayabilir yani şu düşen trendin üst direnç çizgisine yakın yerlerde, şuralarda gezebilir. Bu karar olumlu ya da olumsuz açıklansa bile de planço beklentileriyle burada bu tren çizgisini kırarak yukarı yönde bir harekete başlayabilir gibi geliyor bana. Yukarıda yükselen kanal direnç çizgilerini Test edebilir veya aşabilir de. Olay biraz abartılır da şu gebi kapattıktan sonra şu civarlarda biraz daha aşağılara doğru salınmışsa bilançonun açıklanmasına çok yakın günler kaldığında bu gap kapatılmış aşağılarda bir seviyede. 3.50 değil de 3.50'nin de altına doğru belki sattığı bir yerlerde 2.95 2.77 civarlarını gördükten sonra bilanço çok kuvvetli bir bilanço açıklamasıyla sert bir şekilde yukarı yaparak direnç çizgilerini kırıp yukarıya doğru bir dönüş hareketine girebilir diye düşünüyorum. Alt destek kanalı olarak benim görebildiğim şu kanal. Bu kanal zaten gün olarak o civarlarda yani 4 Ağustos civarlarında 3.53 gibi 3.50 civarında bir seviyeyi veriyor. Bu seviyelerin altında çok fazla da kalıcı olarak kalabileceğini Pek ihtimal vermiyorum. Çünkü şirketin muhtemelen ara dönem bilançolarında yüksek kar beklentisi olmuyor. Ara dönemlerde vasat bilançolar açıklıyor. Öz kaynakları, öz varlıklarının büyümesi, karlılık durumu hiç de kötü değil. Yani sudan ucuz bir duruma getirilmiş durumda. Bu daha aşağılara geldiğinde yani şu gap kapandığı üç doğru geldiğini düşünün. Yani bu fiyat e, hissenin eder fiyatının defter değerinin yüzde lerine belki daha da altına kadar düşmüş bir fiyat oluyor. Evet. Bu konudaki düşüncelerim böyle. Aşağı yönde, yukarı yönde her iki yönde de her türlü gelişme olabilir. Yatırımcıların, şirketin bilançolarını, finansal durumunu, faaliyetlerini dikkatle inceleyerek yatırım kararlarını kendilerinin vermeleri gerekiyor. Hiçbir yatırımcıya al ya da sat tavsiyelerinde bulunmuyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.